Bir çevre bilimci yerel bir ormandaki 100 ağacın yaşını inceliyor. Verileri de aşağıdaki kutu bıyık diyagramıyla gösteriyor. Ağaçların yaşlarının açıklığı nedir? Yani ağaç yaşının medyan değeri nedir? İlk olarak kutu bıyık diyagramının ne gösterdiğini anlayalım. Bu diyagram verilerin dağılımını görmemize yarar. Bu örnekte verilen ağaç yaşlarıdır. Ayrıca başka bir bilgi daha içerir. Medyan ve yaşların çoğunluğunun hangi aralıkta olduğunu. Bu siyah kısım bir bıyıktır. Bu kutu, buradaki de başka bir bıyık. Bıyıklar tüm verilerin dağılımını gösterir. Bu örnekteki en küçük verinin 8 yaşında bir ağaç olduğunu söylüyor. Bu eksenin yaş yani yılları belirttiğini varsayıyorum ve en yaşlı ağaç da 50 yaşında. Eğer açıklığı bulmak istiyorsak, istatistiksel olarak açıklığı düşünürsek, en yüksek değerden en düşük değeri çıkarırız. Yani 50 eksi 8, 50 eksi 8 ve açıklığımız 42 olacak. Bıyıklar bunu gösteriyor. Tüm yaşların 8 ile 50 arasında ve tabii 8 ve 50 dahil olduğunu söylüyor. Peki kutu neyi gösterir? Şöyle anlatayım, şuradaki çizgi medyan, bu medyan. Yaşların yarısı medyandan düşük olacak. Burada medyanın 21 olduğunu görüyoruz. Yani kutu bıyık diyagramı ağaçların yarısının 21 yaşından genç ve yarısının 21 yaşından yaşlı olduğunu söylüyor. Şuradaki çizgilerde bu kısımların medyanları. Yani bu esas medyandan küçük ağaçların medyanı. Bu 21'den genç ağaçların ortası, bu da 21'den yaşlı ağaçların ortası. Yani verileri kısacası dört gruba ayırıyoruz. Buna birinci dörtte birlik, birinci çeyrek deriz. Q1 olarak ifade edelim. Bu ilk çeyrek yani kabaca ağaçların dörtte biri. Hesaplama yöntemi nedeniyle bir ağaç birden fazla aralıkta yer alabilir. Ağaçların yaklaşık dörtte biri burada. 14 ile 21 yaş arasındaki ağaçların dörtte biri burada. Bir çeyreği de 21 ve 33 yaş arası. Yani bir başka çeyrek de bu aralıkta. Buna birinci dörtte birlik, buna ikinci dörtte birlik ya da çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek diyoruz. Soruya cevap vermek istersek açıklığı zaten bulduk. En yaşlı ağaçla en genç arasında 42 yaş var. Ormandaki ağaçların medyan yaşı 21. 50 yaşında ağaçlara olsa da medyan küçük yaşlara daha yakın. Medyanı merkezi eğilim ölçüsü olarak alırsak 21 olduğunu görürüz. Kutunun sol tarafına doğru olduğunu görüyoruz. Yani sol bıyığa sağ bıyıktan daha yakın.